Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker. Ben Mavi Kadın'da Kelebek Etkisi'nde yepyeni bir konuyla sizlerle beraberim. Bu haftaki konumuz yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin aynı düzeyde, eşit derecede kalifiye olan kadın ve erkek arasındaki maaş farkından yani kadınların neden daha düşük maaş aldığından bahsediyor olacağım. Bununla ilgili önce bir araştırmaya değineceğim. Ardından da diğer bir araştırmanın içinde de sizi oyuna davet edeceğim ve 3 soru soracağım. Hazırsanız başlayalım. İlk araştırma Amerika'dan Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bir iktisatçı tarafından yapılıyor. İktisatçı kendisinin de dahil olduğu, bu dünyanın en iyi teknik enstitülerinden MBA yaparak yani işletme yüksek lisansı yaparak mezun olan erkeklerin mezun olan kadınlardan %7.6 oranında daha fazla maaş aldığını tespit ediyor ve buna şaşırıyor. Çünkü bu insanlar, kadınlar ve erkekler, öğrencileri, mezun olanlar aynı eşit derecede kalifiyeler. Ve hatta iktisatçı ya bu, şunu hesaplıyor. Diyor ki 35 yıl boyunca, kariyer ve iş hayatı boyunca kadınlar bu sebeple acaba ne kadar zarara uğruyor ve kadınların 1 milyon dolarlık zarara uğradığını görüyor. Şimdi burada biraz 7.6 işte... 1 milyon dolar dolardan bahsediyoruz, hali hazırda dolar aldı başını gitti. Ben dedim ki acaba bunu hani araştırma kenarda dursun, TL olsa ne yapar bu acaba iş hayatımız boyunca? Kolay olsun diye bir erkeğin 10 bin lira maaş aldığını e, düşündüm. Sonra da bu 7.6'lık farktan dolayı 760 liralık aylık bir fark olacak dedim. Bir kadın da 9.240 lira almış olacak. Bunlar tamamen farazi. Ne oluyor biliyor musunuz aynı araştırmadaki gibi 35 yıl sonrasını hesapladığımızda 320 bin yapıyor. Fena değil değil mi? Tabii bu hani para vesaire bunları kenara koyuyorum. Buradaki asıl mevzu eşit derecede kalifiye olmalarına rağmen cinsiyet farkından dolayı kadınların düşük alması. Tabii ki bunu iktisatçı da merak ediyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Mezun olduktan sonra ilk iş hayatlarına odaklanıyor ve ilk işe başladıklarında şunu görüyor. Aslında şirketler aynı tekliflerde bulunuyorlar. Peki o fark nereden çıkıyor? Yapılan ilk teklifle son teklif arasındaki geçen zamanda ortaya çıkıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Erkekler ilk yapılan teklife %57 oranında itiraz ediyorlar ve daha fazlasını istiyorlar. Sizce kadınlar buna ne kadar karşı duruyordur? Kadınların sadece %7'si buna itiraz ediyor. Yani erkekler 8 kat daha fazla... Müzakere ederek, itiraz ederek bu maaş farkını ortaya çıkartıyorlar. Şimdi tabii bu örnekte işte bir üniversite var Amerika'da, MBA yapmış kişiler var bir kitleden bahsediyoruz. Peki böyle genelde bir çoğumuzu içine alacak bir araştırmaya gidip baksak acaba ne olur? Bir araştırmacı grubu da bir grup katılımcaya bir... 3 dolar ile 10 dolar arasındaki bir ücret karşılığında dörtel el oyun oynamalarını istiyor. Ve oyun bittikten sonra ben şimdi işte bunu kenara koyuyorum. Bu oyunu sizlerle oynamaya davet ediyorum. Bu da bu oyunda araştırmacı benim ve siz de katılımcısınız. Şimdi 3 farklı durumdan ve onun neticesinde de 3 farklı sorudan sizlere sorarak buraya dahil edeceğim. Şimdi ilki ben araştırmacıyım ve geldim. Size diyorum ki teşekkürler katılımınız için. Ee, buyurun, 3 dolar yeter mi? Nasıl bir cevap verirsiniz buna? Bunun cevabını videonun altındaki yorum kısmına bekliyorum. İlk aklınıza geçeni yazmanızı rica ediyorum. Kısa değil ama ne düşündünüz ona yazın. ve hatta burada kameramanlardan birine sorayım. Ne dersin? <gülüyor> i̇şte gördünüz. <gülüyor> Kabul etti. Sizin cevaplarınızı merak ediyorum. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da ben yine araştırmacıyım. Geliyorum ve diyorum ki e, teşekkür ederim e, katılımınız için. Buyurun 3 dolar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ne dersin? Kabul yine kabul etti. Peki. <gülüyor> Sizin de cevaplarınızı o yorumlara bekliyorum. Gelelim 3. duruma. Hazır mısınız? Ben yine geldim araştırmacı olarak. Siz farklı bir gruptasınız. Tabii her defasında farklı bir grupta olduğunuzu düşünün. Yine soruyorum. Diyorum ki... Ee, teşekkürler katıldığınız için. Buyurun 3 dolar. Nihai ücret pazarlığa tabidir diyorum. Ne cevap verirsiniz? Sizin cevapları yoruma bekliyorum. Ne istersin? 10 dolar maksimum. <gülüyor> tamam limiti sorduğuna göre en üstü isteyeceksin anladım. Sizin cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Ben az önce virgül koyduğum Araştırmaya devam ediyorum. Peki araştırmada ne olmuş? Kadınlar ve erkekler nasıl cevap vermiş dersiniz? İlk duruma gelelim. Yani araştırmacının katılımcılara... 3 dolar verip yeter mi diye sordu. Ne olmuş burada biliyor musunuz? Erkekler kadınlardan 8 kat daha fazla ücret istemişler. Gelelim ikinci duruma. Burada birçok yorum yapılabilir ama yapmadan devam ediyorum. İkinci duruma gelelim. İkinci durumda ne olmuştu? Araştırmacı katılımcılara gelmişti, 3 dolar vermiş, yeter mi diye sormamış, hiçbir şey söylememişti. Peki ne olmuş dersiniz bunun sonunda? erkeklerin yüzde 13'ü daha fazlasını talep etmiş. Peki ya kadınlar? Hazır mısınız? Hiçbir şey talep etmemişler. Hiçbir şey söylememişler. Yine yorum yapmıyorum buraya ama sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Gelelim üçüncü duruma. Üçüncü durumda da neydi? Katılımcı geldi, 3 dolar verdi ve dedi ki açık açık. Nihai ücret pazarla tabidir dedi. Bunu açıklıkla söyledi. Peki ne olmuştur dersiniz? Tabii ki erkeklerin yüzde 59'u Pazarlık yapmışlar ve daha fazlasını istemişler. Peki kadınlarda bu oran ne dersiniz? Kadınlardaki bu oranda sadece %17'de kalmış. Yani araştırmanın geneline bakıldığında erkekler kadınlardan %8.3 daha fazla talep etmişler. Ben şimdi merak ediyorum bu bahsettiğim araştırmalarda bu konuda kadınların geride kalmasıyla ilgili sizin bulduğunuz ya da düşündüğünüz sebep ne? Bu nasıl bir etki yaratıyor? Bunu merak ediyorum. Tabii ki araştırmacılar bunun sebebini merak etmişler ve kadınların bu konuda müzakere etmemelerinin en temel sebeplerinden biri olarak şunu bulmuşlar. Kadınların kendileriyle ilgili daha nazik ve sıcakkanlı olduğunu öngören sosyal rolü e, boşa çıkarma endişesi taşıdığını görmüşler. Yani kadınlar bu davranışı e, bulundukları e, toplumdaki o kalıplar ve sosyal roller çerçevesinde sergilemeleri gerektiğini düşünmüşler. Tabii ki araştırmacılar ne olursa kadınların bunun üstesinden gelebileceğine yönelik de çalışmalar yapmışlar. Bunu bir sonraki hafta programda e, paylaşıyor olacağım. Mavi Kadın YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben merakla az önce sorduğum sorulara verdiğiniz cevapları bekliyor olacağım. Ve aynı zamanda da fikirlerinizi merak ediyorum haftaya kadar. Sizce kadınlar bunun nasıl üstesinden gelebilir ve nasıl bir etki yaratabilir? Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.